Her ülkenin ekonomisi aslında oldukça karışıktır, bu yüzden bu videoyu biraz basitleştirip anlatacağım. Özellikle iyi ekonomilerin neden makul seviye enflasyonlarla ilişkilendirildiklerini bir düşünelim. Bu ayrıca stagflasyon yani durgunlukta enflasyon hakkında çalışırken bizi bilgilendirecektir. İyi bir ekonomide istihdam yüksektir. İstihdamın yüksek olmasından dolayı çalışanların daha fazla pazarlık yapma gücü vardır. Onları çalıştırmak isteyen daha çok kişi vardır ve bu çalışanların işlerini isteyen, o işlere talip olan daha az insan vardır. Dolayısıyla maaşlarda artış olur. İş sahibi olan daha çok insan olduğu için ve iş sahibi olanların maaşları da daha yüksek olacağı için tahmin ederiz ki talep de artacaktır. Cüzdanında para olan insan sayısı daha fazladır. Ve eğer talep artarsa şirketler ya da onları fabrikalar olarak da düşünebiliriz ya da hizmet sektörü de olabilir. Fark etmez. Neyse sonrasında her şey daha iyi değerlendirilecektir. Ve eğer her şey daha iyi değerlendirilirse şirketler veya o fabrikaların karı da daha fazla olacaktır. Üstelik eğer %100 yararlanmaya yaklaşırlarsa veya bunun geleceğini sezerlerse daha fazla yatırım yapmak isteyeceklerdir. Ve aslında o yararlanmayı elinden çıkarıp fiyatları arttırarak daha fazla kâr elde edebilirler. Burası makul enflasyonun önemli olduğu kısım. Biliyoruz ki talep daha fazla ve biliyoruz ki daha fazla üretim yapılabilir ve bu da fiyatları biraz daha arttırabilir. Burada makul enflasyon devreye giriyor. Fiyatı artarsa geri bildirim kötü olacaktır ve bu da talebi biraz düşürür. Bu yüzden makul enflasyondan bahsediyoruz, karmaşık enflasyonun barındığı bir döngüden değil. Ancak daha fazla yararlanmanın ve yatırımın net etkisi, arz kaleminde bir artışa sebep olacak. Ve tekrar söyleyecek olursak, bu ekonominin temel prensiplerinden biridir. Eğer arz artarsa, fiyatlar üzerinde de kısıtlayıcı bir etki olacaktır. Şimdi geri bildirim döngüsünü çizeyim. Burada olumsuz geri bildirim oluşturuyor. Ama döngüyü tamamlamak için daha fazla yatırım olacak. Mesela daha fazla fabrikalar inşa edilecek ya da sahip olunan kapasite artırılacak ve bu da istihdamı artıracak. Karımız daha fazla olursa şirket büyüme fikrine daha ılımlı bakacak ve gelecek hakkında daha güvenli ve iyimser olacak. Ki bu da istihdama yarar. Yararlanma adına düşündüğümüzde, eğer fabrikada daha çok iş yapmak istiyorsak, bunun için daha çok insan gerekecek ve bu da istihdamı arttıracak. Bu tablo genel olarak geri bildirim döngüsü, buna yeni döngüler ekleyebilirsiniz. Ve aynı zamanda bu tablo makul enflasyonun niçin, neden iyi bir ekonomide görüldüğünü gösteriyor.